Bu daire bir tamı temsil ediyor. Evet, işte bu daire bir bütünü temsil ediyormuş. Bunu bildiğimize göre şu soruyu cevaplayabiliriz. Aşağıdaki dairenin kaçta kaçı mavi ile boyanmıştır. Evet, buradan bahsediliyor. Mavi alan kaçta kaça denktir. Şu üstteki bir tamla başlayalım. Bu bütün bir, iki, üç eşit parçaya ayrılmış. Demek ki, üçte birliklere bölünmüş ve bu dilimlerden her biri, üçte biri, yani bir bölü üçü temsil ediyor. Buna göre, şimdi aşağıdaki resme tekrar bakalım. Burada kaç tane üçte birlik var? Burası bir tane üçte birlik, bu bir diğeri ve bu da bir başka üçte birlik. Bu da maviye boyanmış bir üçte birlik ve bir tane daha. Demek ki 1, 2, 3, 4, 5 tane 3'te birliğimiz varmış. Yani mavi ile boyalı parçalar 5 bölü 3'ü temsil ediyormuş.